Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet, bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzun konusu nedir arkadaşlar? Bu videomuzun konusu Discord banner özelliğidir. Discord banner e, özelliği arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre sanırsam arkadaşlar 24 Haziran'da herkese gelecek arkadaşlar. Tarih evet, kesimi unutasam olarak bilmiyorum. Ben bu bilgiyi arkadaşlarımdan aldım. 24-37'den da herkese gelmesi planlanıyormuş. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Bu tarz özellikler arkadaşlar. Bu tarz özellikler. Kodlanlı olacak işler her değil. Mesela bir tane kod var zaten YouTube'da da e, bu kodun pek çok videosu bulunuyor. E, o kodla sadece arayüzü görebiliyorduk. Yani e, orada sadece profilin nasıl gözükeceğini görebiliyorduk arkadaşlar. Hiçbir şekilde orada bannerı değiştiremiyorduk. Zaten o kısmı yani o kodu konsola yazdığımız zaman da konsollar bize uyarı veriyor. Hani sen buraya bir kod yapıştıracaksın dikkat et tokenini falan çalabilirler diyor arkadaşlar. Zaten bu konularda dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar Tokeniniz falan çalmasınlar. Şimdi bu özellik arkadaşlar Discord Nitro Boost'lu özelliğidir. Discord Nitro klasikler kullanabilir mi bilmiyorum ama sanırsam kullanamıyor arkadaşlar. Ee, hazır zaten Discord Nitro'da bedava olmuşken, harada konusu açılmışken söyleyeyim. Ee, Salat İyo metodu vardı arkadaşlar. O Salat İyo metodunda bir tane yöntem buldum. O yöntemi deneyeceğim. Olursa arkadaşlar sanırsız Nitro metodu anla gibi bir şey olmuş olacak. Şimdi hemen konumuza dönelim. Mesela arkadaşlar bu e, Umut arkadaşıma... Beta özelliği geldi. Nasıl geldi arkadaşlar? Discord rastgele kullanıcılara Discord e, banner özelliğini beta şeklinde veriyor arkadaşlar. Yani bunun e, almak için herhangi bir yöntemi var mı onu bilmiyorum. E, belki yoktur, belki vardır bilmiyorum. Ama arkadaşlar e, rastgele kullanıcılara geliyor. yani Öyle e, ben istiyorum bana verin gibi bir şey değil bu. Ee, gördüğünüz gibi burada da Umut ayrıca çok güzel banner koymuş. Ee, Umut'u zaten burada da kullanıyor banner'ın arkadaşlar. Zaten burada da Discord Nitro Banner Boost'lu Nitrosu var. Eğer klasik olsaydı arkadaşlar o Nitro Boost'lu yani klasik olsaydı belki de bu özellik gelmeyecekti. Bir de e, hazır zaten dedim belki de e, klasik Nitro'nuz olduğu için bu özellik size gelmiyor olabilir ama eğer Bustun litromuz varsa arkadaşlar Bu özellik size geliyor olabilir Neyse arkadaşlar ee, Fazla <gülüyor> uzatmayın videoyu e, Dediğim gibi yani 24 Haziran'da herkese gelmesi Planlanıyor arkadaşlar Bu videoyu montajımı da unutacağım Görüşmek üzere Hoşçakalın Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar e, Ortada çıkan tuştan kanalıma abone olabilirsiniz Bu e, solda çıkan videodan da En sonki videoya gidebilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın bye bye